Türkiye'de organ ve dokunaklığı bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmakta. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda büyük konsey kararıyla fişin çekilmesi ve organ bağışı kararının gerçekleşmesiyle başlayandaki süreci ise oldukça uzun. Peki hocam kişi ölmeden organ nakli kararı alınabilir mi? Yani kişi kendisi yetki verse ama ailesi karşı çıktığı durumdan nasıl bir... Maalesef şimdi o hukuki şeyler önemli ülkeden ülkeye göre değişiyor. Mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bazı ülkelerde hepsinde de değil, kişi kendisi başladığı zaman bunu hukuki olarak tespit edilirse direkt organ alınabiliyor. Ama Türkiye'de mesela bizim şeyin lazım, ailenin yakınlarının onayı lazım. Yani kişi kendisi istese bile daha sonra ailesi onay vermezse olmuyor. Yani bu hukuki şeyler, bunlar tabii değişebilir de bu kanunlarla yasalarla çok rahat değiştirilebilir şeyler ee, ama şu anda e, çoğu yerde bu kısıtlama var yani e, hasta kendisi başlasa bile ailesi destek vermediği zaman hala o problemli süreçler var yani kişi kendisi istese da aile vermediği söyleyecek. bazı ülkelerde Olur. oluyor ama bazı Türkiye, ülkelerde olmuyor Türkiye, de değil Türkiye'de o zaman. olmuyor evet. kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza cenal Türkiye'de organ nakli için sıra bekleyen hasta sayısının giderek artmasına rağmen organ bağışı yapanların sayısında gereken artışın olmamasına değindi. Ee, yani organ nakli aslında çok önemli bir konu biliyorsunuz. Ee, hayat kurtarıcı bir işlem ama maalesef yani bu farkındalık oluşturması aslında o açıdan önemli. Ee, hala organ e, bağışı konusunda ciddi sıkıntılar var, çok eksiklikler var çok hayat kurtarıcı olmasına rağmen e, ama hala maalesef yeterli seviyelerde değil. Hani ben genelde kalp üzerinden e, gideyim isterseniz. E, kalp nakli biliyorsunuz 1967'de Estian Bernard tarafından yapılmıştı. O zamanlar çok başarılı değildi ama 80'den sonra e, 1980'lerden sonra bu bazı ilaçların bulunmasına, bu hani başlık sistemi, baş ilaçların bulunmasına sonra bayağı bir ivme kazandı. 90'larda falan bayağı artmaya başladı.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 işte hastanelerde kalp yetmezliği bir gören, evde yani son dönem kalp yetmezliği olan kişiler maalesef bunlar eğer kalp bulamadıkları zaman neredeyse bir yılda yarısı kaybediliyor. Yani maalesef. ölüm maalesef ölümle sonuçlanıyor. Ve yani organ bağışı da yani bütün dünyada kısıtlı. Yani Türkiye özelliğinde de söylediğim zaman Türkiye'de daha da kısıtlı. Kalp sağlığının da önemine değinen Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, her hastalığın en büyük nedeni aşırı yemek ve sigara kullanımı olduğunu belirterek dikkat edilmesi gereken hususları belirtti. Yani burada e, yine, yine sigaraya ve obesteye geliyor. Yani obeste olduğu zaman biliyorsunuz tansiyonunuz da yükseliyor, şekeriniz de çıkıyor. Zaten şeker hastalığı başlı başına ciddi bir hastalık. Yani sadece kalbi değil, bütün damarları etkiliyor. Bütün işte gözü etkiliyor, böbrekleri etkiliyor. Çok ciddi bir sağlık evet. problemidir yani şeker hastalığı. O şu şeker hastalığının olmamasının tek yolu yani tek yolu obez kilo almayacaksınız. Göbek bölgenizde yağlanma olmayacak. Hani özellikle diyorlar işte erkeklerde hani göbek falan iyidir falan falan öyle bir şey yok yani. Göbek kesinlikle son derece sağlıksız bir e, olaydır kesinlikle olmaması lazım. Çünkü göbek çıktığı zaman göbek demek karın içindeki organlarda yağlanma var demektir. Bu bağırsak ansları içerisindeki organlar olduğu gibi aynı zamanda karaciğeri de tutuyor. Ya yani de yağlanma var demektir. Karaciğer bizim en önemli met metabolizmamızı sağlayan önemli organ. Çok önemli bir organ. Yani karaciğeri kesinlikle üzmememiz lazım. Yani karaciğeri üzdüğümüz zaman özellikle bu yağlanma olduğu zaman ee, bu metabolizma bozulur işte şeker hastalığı, kolesterol içinde değişiklik, bozukluklar iyi kolesterolde azalma, kötü kolesterolde artma ee, ya sebep olur. Bu da işte damar tıkanıklığının riskini hızlı bir şekilde artırır maalesef. Ee, onun için bu karaciğer yağlanması önemli, göbek bel çevresinin kalınlığı önemli. Bayan, e, erkek fark bayan erkek fark etmiyor herkesin yani baktığı zaman bir göbeğe olmaması lazım. <gülüyor> yani ama bu da çok zor değil aslında yani hani çok böyle bizim hastalarımız geliyor anlatıyoruz bazen işte bak işte, işte şekerden uzak dur işte ekmek işte tüketimini kısıtla falan diyoruz. Yani e, sanki böyle e, hiç olmayacakmış gibi konuşuyor. Ya, i̇şte ben ekmeksiz yapamam. İşte ben işte şekersiz yapamam. İşte sigarayı bırakıyorsun. İşte sigarayı bırakamam ben. Ya, Aslında kendisini e, bırakmış oluyor. Yani, hani evet, ama böyle bir şey yok yani. Yapmak lazım.